Rotterdamla Den Haag arasında bulunan güzel bir Hollanda şehrindeyiz. Bugün Delft'teyiz. Buranın nüfusu 100 bin kadar. Yani Rotterdam ve Den Haag'a kıyasla çok küçük bir şehir burası. Bu şehrin bir günde altını üstüne getirebilirsiniz. Ama aynı zamanda bu kadar küçük olmasına rağmen görebileceğiniz, yapabileceğiniz de çok şey var bu şehirde. Sizin için yine bilgi dolu çok güzel bir vlog hazırladık. Sıkı durun. Bu meydana gelince size iki tane önemli güzel mimari eser karşılıyor. Bunlardan bir tanesi arkamda bulunan Kerk yani yeni kilise. Bu kilisenin yapımına 1381 yılında başlanmış ve günümüze kadar birçok hasar almış ve restore edilmiş. Ama o tarihten beri burada duruyor. Kule ancak 1496 yılında tamamlanmış ve bugün Utrecht'te bulunan kilise kulesinden sonraki en yüksek ikinci kilise kulesi burası. Yüksekliği yaklaşık 109 metre. Utrecht'teki kilisenin yüksekliği de 112 metreymiş. Bu kilisenin tavanı özellikle tahtadan yapılmış ve kulesinin etrafı ve çevresi, zemini taşlarla güçlendirilmiş. Bunun özel bir nedeni var, size videonun ilerleyen dakikalarında bunun neden olduğunu anlatacağım. Bu kilisenin bir diğer en önemli özelliği ise içerisinde günümüz Hollanda'sının ilk prensi kabul edilen Hollanda'nın milli renginin turuncu olmasının sebebi olan Orunç ailesinin ilk temsilcisi Prens William'ın mezarı bulunuyor. bu da görebileceğiniz ikinci önemli yapı ise arkamda bulunan belediye binası burada 1200'lü yıllardan beri bir belediye binası varmış ama 1600'lerde bir yangında yerle bir olunca onun yerine 1620 yılında gördüğünüz bu yapı inşa edilmiş ve o dönemden günümüze kadar da bu şekilde ulaşmış Hatchitan denilen yani taş anlamına gelen kulesi de önceden hapishane olarak kullanıyormuş ve bugün hala içerisi rehber eşliğinde rezervasyonla ziyaret edilebiliyor ve içerideki işkence aletleri de görülebiliyor bu meydan çim olmamasına rağmen insanlar bu meydanda oturuyorlarmış. Yani piknik gibi buraya çömüp burada güzel bir ortam oluşturuyorlarmış. Belki bugün de denk geliriz. Çünkü hava güzel. Biraz rüzgarlı sadece. Bir de bu meydanda şatıllar gördük. Bu şatıllar da Royal Delft Müzesi'ne gidiyormuş. Delft'in seramikleri ünlü. Güzel bir tarih var bu seramiklerin arkasında. Onlarla ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiniz bir müze burası. Bu şatılları kullanmak aslında kişi başı giriş dönüş için 5 euro. Ama müzenin girişi 15 euroymuş. Eğer Müze daha ucuz olsaydı veya bedava giriş olsaydı kesinlikle kullanırdık bunları. Ama 15 lira müzeye değer mi gerçekten emin değiliz. Çünkü biraz okuduk, tarihini de öğrendik. Birazdan zaten anlatacağız size de. Size bilgi vermek istedik. Belki siz müzeye gitmek istersiniz ve şatıları kullanmak istersiniz diye. Şimdi Delf'te seramin ünlü olmasının birkaç sebebi var. Ee, aslında seramik e, Delft'ten daha önce Antwerp bölgesinde, Belçika bölgesinde daha ünlü. Ama o dönem oradaki işte işgallerden kaçan e, seramik ustaları bu şehirlere geliyor. Delf'te geliyor özellikle. O dönemde de Delft bira fabrikalarıyla ünlü ve şehrin suyu pis olduğu için e, anlatılana göre o dönem bira fabrikaları artık güzel biralar yapamaz oluyorlar ve bira fabrikalarını kapatıyor yavaş yavaş Delf'teki bira fabrikası sahipleri. E, onların bıraktığı fabrikalara yavaş yavaş bu seramik ustaları kendi atölyelerini açıyor, yerleşiyor. Tabi o dönem Çin ve Hollanda arasında bir ticaret de var. Çin'den çay geliyor bu bölgeye. Tabii çay geldiğinde Hollandalıların çay içmek için Çinlilerde olduğu gibi özel bir kapkacağı yok. Çin porseleni o dönemde ünlü ve pahalı. Hani onu da karşılayamıyor herkes. O yüzden burada kendi yaptıkları seramiklerin üstlerine Çinlilerin yaptığı gibi desenler çizmeye başlıyorlar. Ve yavaş yavaş aslında bu şehirde bu seramik işi ünlenmeye başlıyor. Ve büyüyor, gelişiyor. Bugüne kadar geliyor. E, bu zamana kadar e, birçok e, seramik fabrikası kurulmuş Delft'te. Ama bugüne kadar ulaşanların sayısı az olmuş. Royal Delft de onlardan bir tanesi. E, hala var buranın fabrikası bildiğimiz kadarıyla. Ve içeri girdik. Fiyatlar inanılmaz pahalı. E, yani 6000 küsür euroya böyle çiçeklik gibi bir şey gördük. E, ya da en ucuz şeyler 30 euro, 40 euro gibi yani en basit, en ufak parçalar. Ee, ama hikayesi de buradan geliyor işte. Delft'in seramikle olan ilişkisinin kısa bir özetiydi bu. Hı. Aynı Çin'deki desenleri kopyalayınca tabii maviyle ve bunu Delft'te yapınca artık burada yapılan seramiklere ve onların e, üzerindeki renklere genel olarak Delft mavisi, Delft Blau denilmeye başlanmış. Yani bir yerde Delft mavisi duyarsanız bilin ki bu seramikten geliyor. Hmm, tatlış. Kaç para? 12.95 Sadece tabi deseni var, seramik falan değil. Kalem de var. Kaç euro? Yazmıyor. Bu da tut. Lisenin çevresini yürüyün, çok güzel kafeler, sokaklar var. Biletler altında bu biletleri aldık. Evet. E, kuleye çıkalım dedik. Yeni kilisenin kulesine çıkalım dedik. Saat 4'te kapanıyormuş. Şu an saat 4'e e çeyrek var. Çok da kalabalık olduğu için ilk başta olmaz dediler ama biraz beklerseniz belki birkaç insan çıkarsa biraz sonra gelin yine deneyin şansınız dediler. Geldik şimdi bize aldılar. Ee, bir 10 dakika falan bekleyeceğiz burada. Sonra yukarı çıkacağız. Güzel bir havada hem Rotterdam'ı hem Den Haag'ı görebiliyormuşuz. Çünkü burası ortada bir yerde. Ee, Biletler de kişi başı 5,5 buçuk Ooo çok tatlı. Bence 5,5 Euro'ya değiyor. <gülüyor> evet kesinlikle ama çok korkuyorum şu an. Böyle güzel bir meydan manzaranız var. Ee, daha yukarıda çıkılıyor. Orası sadece e, bu kadar e, açık mı bilmiyorum. Belki camdan izleyebiliyorsundur biraz daha yukarıda. Oraya da çıkacağız. Rotterdam'ı gördük. Aynı zamanda Danehag'ı da gördük. Evet ve meydanı buradan görmek gerçekten çok büyüleyici. Ünlü reslan Fermiir, delt doğumlu. Bütün eserlerini de bu şehirde yapmış. Ee, arkamdaki kilisenin olduğu yerde önceden başka bir kilise varmış. Yani e, aslında bir apartmanı kiliseye çevirmiş. Katolik inancına sahip bir grup. de evleneceği zaman eşinin annesi, Fermiir'in katolik olması şartıyla kızını Fermiir'e vereceğini söylemiş. Fermiir olmuş katolik. Hatta 15 çocukları olmuş. Bu çiftin buna bayağı şaşırdık. 15'i de bu kilisede zamanında baptiz edilmiş. Şu anda Kerkin, yani eski kilisenin önündeyiz. Ee, size yeni kilisenin orada e, zeminin güçlendirildiğini anlatmıştım. Çünkü bu eski kilise bir ders olarak kullanılmış. Daha önceden bu kanal akıyormuş. Tam bu eski kilisenin e, kulesinin bulunduğu yerde ve o kanalı doldurup bu kuleyi buraya dikmişler. Ve zamanla bu kule eğilmiş. Yani gördüğünüz gibi şu an baya eğik duruyor. Bu yüzden de yeni kiliseyi yaparken e, bunu dikkate almışlar ve zemini güçlendirip yapmışlar yeni kiliseyi. Çatısını da tahtadan yapmışlar. Müzik Eski kiliseyi bulursanız ve cumartesi günü buradaysanız burada bir bil pazarı kuruluyor. Eski kilisenin civarından başlıyor ve iki kanal boyunca devam ediyor. Kanalların isimleri Hippolytusburt ve Wolterskraut. Eğer perşembe günü ve cumartesi günü Delft'teyseniz aynı antika pazarında olduğu gibi Farın Market denilen bir yerde de bir pazar kuruluyor. Ama burası bildiğiniz sebze meyve satılan bir pazar. Tabi yiyecek içecek de satılabiliyor. Atıştırmalıklar alabilirsiniz. Hemen Markt meydanından giriyorsunuz. Dümdüz bir 100 metre kadar yürüyorsunuz. O kadar yakın ana meydana. Gelirseniz uğramak isterseniz aklınızda bulunsun. Canlı bir yer, keyifli bir yer. Başka bir meydan alternatifi de Bestenmarkt. Burası önceden bir hayvan pazarıymış. Ama şimdi günümüzde restoranların kafelerin olduğu bir yer olarak kullanılıyor. Ve çok tatlı bir atmosferi var. Hemen az önce gittiğimiz pazarın kurulduğu meydanın da yanında. Dert'in en güzel tarafı bunların hepsinin birbirine çok yakın olması. Ve hepsine böyle yürüyerek birkaç dakika mesafede ulaşabiliyor olmanız. Bana burası bir köy kahvesinin olduğu bir köy meydanı atmosferini verdi aslında. Türkiye'den tanıdık olan güzel bir meydan. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Delft'te gelirseniz bu meydana gelin. Vestenmark'tan da tabii ki görebiliyorsunuz. Yeni kilisenin kulesini. Çünkü o kadar yakın her yer birbirine. Önceden burası hayvan pazarı olarak kullanıldığı için buraya sembolik olarak bir inek heykeli de koymuşlar. Ve Delft mavisiyle de boyamışlar galiba. Yanımızda yere sereceğimiz piknik örtümüz de var. Bir pizza, bir makarna aldık bir dükkenden. Wilhelmina Park'ta görüşürüz. Bu kuş seslerini duyuyorsunuz ya ben bunu çok seviyorum. Evet. Bu kadar böyle sessiz, sakin, doğanın tam ortasında bulunabiliyorsunuz ya gerçekten bu Hollanda şehirlerinin yani Avrupa şehirlerinin bu özelliği çok güzel. Poplatya'larda çıkmış. Selmina Park'ta keyfimizi yaptıktan sonra, doğaya doyduktan sonra günü bitirmeye karar verdik. Ee, çok keyifliydi bu parkta. Eğer vaktiniz olursa mutlaka buraya gelin. Delft ile ilgili de konuşmam gerekirse bugüne kadar gittiğimiz şehirler arasında en çok Ütrecht'i beğenmiştik. Mesela Leyden'ı da beğenmiştik ama Ütrecht'i herhalde en iyi dediğimiz yer. Bugün onu Delft olarak değiştirdik. Yani bugünden itibaren bir sonrakine kadar en favori şehrimiz Delft. Çok beğendik şehri. Vaktiniz olursa Rotterdam'a gelirseniz, Den Haag'a gelirseniz, Amsterdam'a gelirseniz günübirlik bu şehre gelip bu şehrin tadını çıkartabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.